Değerli arkadaşlar, merhabalar, günaydın. Evet, günaydın diyerek başlıyorum bu analize. Zira bu analizi saat 03.50 e, sularında hazırlamış bulunmaktayım. Ve bu saatte bu analiz hazırlama sebebi ise e, saat 1.30 sularında Japonya kaynaklı, Japonya merkezli önemli bir tsunami'ye maruz kaldık. Bu tsunami, je e, jeolojik bir e, olay, bir deprem şeklinde değil. Piyasaları etkileyen bir tsunami idi. Ve şurada görmekte olduğunuz gibi saat buçuktan sonra Japon e, yeni ve dolar kurup yani dolar Japon yeni hususunda çok ciddi bir kayıp yaşandı. 108'ler seviyesinden 104'ler seviyesine kadar devam eden şurada da göreceğiniz gibi 104.75 seviyesine kadar devam eden büyük bir e, çalkantı yaşandı. Ve bu tabloya bağlı olarak ise Aynı saatler ve aynı dakikalar itibariyle dolar tl kurunda da şurada görmekte olduğunuz gibi çok uzun bir bar önemli bir atak yaşandı. Şu seviyelerde yani 5 e, şu noktalarda iken evet 5.55'ler seviyesinde iken önemli bir atak yaşanıyor. Daha doğrusu şuradan göstersem daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar arkadaşlar. Japonya'daki hareketliliğin başladığı anlarda saat 1.15-1.30 sularında Dolar-TL kuru 5.40 ila en düşük seviyesini görmüş konumda idi ve aşağı yukarı 5.42-5.44 civarlarında bir hareketlilik yaşarken bir anda hareketliliği hızlandığını ve ilk etapta 5.64 seviyesine ulaştığını sonrasından küçük bir düzeltme ile 5.50'ye geri döndükten sonra bu kez 5.90'a yönelik 5.83 seviyesine yönelik bir hareketlenme yaşandığına tanık olduk. Bunlar tabii ki çok hızlı hareketlerdi. Gerek e, dolar Japon yeni e, nezdinde olsun gördüğünüz gibi şöyle yaparsam biraz daha sağlıklı görülebilecek zannediyorum. Evet şuradaki çok sert düşüş sonrasında kademeli bir şekilde yukarı eğilim başladı ve bu tablo bize şunu gösteriyor ki piyasalardaki oynaklık piyasalardaki kılganlık ciddi bir şekilde artmış durumda. Hemen şunu ifade etmek istiyorum ki değerli arkadaşlar bu yaşanmış olan yani gecenin bir buçuğunda yaşanmış olan sizler belki de uykudayken yaşanmış olan bu ani fırtına bu ani gelişme çok net bir şekilde dünya ekonomisindeki krizi ve yaşanmakta olan önemli sorunları gündeme getirmekte. Hiçbir şey sebepsiz gerçekleşmez. Böylesine büyük ve sert bir hareket oluşabiliyorsa mutlaka ve mutlaka bunun önemli bir nedeni vardır ki bu neden ise ABD piyasalarındaki sorunlar işte bugün Çin'den gelen PMI verilerindeki çok e, olumsuz e, seviyedeki rakamlar ve dünya geneline yayılmakta olan büyüyememe sorunu, ekonomik durgunluk ve bu durgunluk acaba bir resesyona kadar gider mi endişeleri e, büyük yatırımcıları rahatsız ediyor. Tabii ki bu havadan istifade etmek isteyen spekülatörler ise şu tabloda görmekte olduğunuz gibi sert hareketler yaratabiliyorlar. Değerli arkadaşlar, e, dolar TL'nin son vermiş olduğum analizlerimde şu grafikte sizleri sürekli olarak e, bilgilendirmeye çalışıyorum. Ve %23.6 seviyesinde yani 5.63 noktasında bir direncimizin olduğunu belirtmiştim. Nitekim bu gece başlayan ilk hareket 5.63 noktasında bir duraksama yaşadı. Oradan 552'ye doğru bir geri çekilme e, yaşadı. Şurada göreceğiniz gibi bakınız ilk hareketlilikte şu bölgeden başlayan hareket 563 noktasına kadar devam etmiştir. 560 şöyle yaparsak evet 564 noktasına kadar devam etmiş ve sonrasında ikinci hareketliliğinde ise 590'a yaklaşmış. 580 83 84 seviyelerine ulaşmış. Yani arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz 38.2 seviyemize denk gelen 5.93 Fibo direncine yaklaşım gösterirken buradan tekrardan gerilemeye başlamış. Sevgili arkadaşlar bu grafik e, dolar TL'nin 5.13 seviyesi en düşük seviye yani e, 7.20'li seviyeleri gördükten sonra görmüş olduğumuz 5-13 en düşük seviyemiz dikkate alarak çizilmiş olan e, bir grafik özelliğindedir. Ve bunu biz e, haftalık grafik moduyla inceleyecek olursak ise... evet Ve haftalık grafiğimiz ise e, şu noktalardan... Evet, 3.70'lerden başlayan e, doların hareketliliğini dikkate almak kaydıyla incelediğimiz zaman ise... 5.50 seviyesinde önemli bir direncimizin bulunduğunu, 5.47-5.50 bölgesindeki direncin aşılması durumunda ise yönün 6'ya doğru 5.86 aralığına doğru olabileceğini son analizlerimde sürekli olarak vurgulamaktayım. Yarın ne olur daha doğrusu bugün ne olur noktasında ise gecenin geç saatlerinde yaşanan bu olağanüstü fiyat hareketliliği sonrasında Özellikle saat 11 itibariyle açılacak olan Londra borsasında büyük para baronlarının ve büyük fonların bu gece yaşanmış olan bu hareketliliğe ne şekilde bir reaksiyon verecekleri çok önemli olacaktır arkadaşlar. Acaba bu oluşan hareketliliği bir zamanı değildi daha bu hareketlilik diyerekten erken başlamış bir hareket olarak yorumlayıp da satış fırsatı olarak mı görecekler yoksa oluşan bu durum... Bir şekilde e, bombanın pimi çekilmiştir diyerekten bu ortamı ve bu tabloyu körükleyici bir yaklaşım olacak. Bunu şu anda bilmemiz mümkün değil. Dediğim gibi özellikle ve özellikle bugün saat 11 civarlarında Londra borsalarının piyasalarının açılacağı e, paranın kaderinin çizildiği yer olan ortamda hangi tuşlara basılacağı çok önemli olacaktır. Bizim burada dikkatle takip etmemiz gereken seviye, 5.47 ile 5.50 aralığının destek olup olmayacağıdır. Şu anda işlemler, şu anda işlemler arkadaşlar 5.46-5.47 seviyelerinden geçmekte. Piyasa sakinleşmiş görünüyor. Ee, yaşadığı yarım saatlik çok sert dalgalanma sonrasında özellikle Euro-Dolar paritesinin de 1.13'lere yaklaşım gösterdiğine e, tanık olduk ki bugün... Daha doğrusu dün itibariyle 20leri göstermekteydi. 1.13'e gerilemekle doların euro karşısında önemli bir değer kazancına şahit olduk. Ve yine bunun paralelinde ABD 2 yıllık ve 5 yıllık faizlerinin %2.5 seviyesinin aşağısına gerilediğini, bütün bunlar dolardaki değerlenmeyi ve doların kıymetli bir para birimi olarak kendi ülkesinde faize yönelim içerisinde olduğunu ve bu ilgiye bağlı olarak da doların değer kazanmakta olduğuna şahit olduk. Şimdi arkadaşlar bir hususu daha özellikle belirtmek istiyorum. Bu akşam özellikle bu hareketliliğin başlamasıyla birlikte Twitter'da çok hızlı bir soru cevap yapmak durumunda kaldık uyumamış ve ilgili olan arkadaşlarımızla. Ağırlıklı olarak gelen sorular şuydu. Acaba ABD'nin Suriye'den geri çekilme noktasında geri adım atması veya yan çizmesi midir bu hareketliliğe sebep olan faktör? İşte Fethullah Gülen'in iade edilmesiyle ilgili görüşmeler başlayacak bu mudur? Arkadaşlar bunların hiçbirisinin şu anki dolar tl kuruyla veya doların dünya yönelinde görmekte olduğu işlemlerle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Zira... Bu olay tamamıyla tamamıyla Japonya kaynaklı bir olaydır ve Japonya'daki daha doğrusu e, Japon yeni ile dolar arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir mevzudur. Bu olayın farklı bir durumla veya konuyla alakalı o daha doğrusu direkt alakalı olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bu nedenle jeopolitik olaylar şunlar bunlar zaten e, mevcut olan e, sorunlardır sıkıntılardır. Bunlarla ilgili bir takım fiyatlamalar zaten oluşacaktır ve yine bugün açıklanacak olan enflasyon verileriyle de bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu enflasyon verilerinin düşük geleceğine dair beklenti zaten yaklaşık bir aydır satın alınmaktaydı. Kasım, Aralık ayı enflasyon, Kasım ayı enflasyon verilerinin düşük gelmesini mütakip, petrol fiyatlarındaki gerilemeler ve enerji fiyatlarındaki düşüş vesaire düşük kur. Ee, yine bu ayda enflasyonun düşük geleceği beklentisini oluşturmuştu. Özetle şu anda yaşamakta olduğumuz bu hareketlilik tamamıyla yurtdışı kaynaklı bir harekettir. Önemli olan bugün e, Londra'dan hangi adımların atılacağı ve tabii ki bir diğer önemli olan husus ise bu kurdaki hareketliliği, he, hareketliliğe Merkez Bankamızın nasıl reaksiyon göstereceğidir. Biliyorsunuz. Bugün akşam saatlerinde aktarmış olduğum analizimde Merkez Bankası'nın bugün 5.40'a yaklaşan dolar kuru nezdinde yine şort işlemler yaptığını, yaklaşık 100.000 kontrat civarında short işlemi gerçekleştirdiğini, yine 31.12 tarihi itibariyle de doların 5.30 aşağısındaki kapanışını sağlayabilmek bakımında short işlem işlemlerine e, devam ettiğini sizlere izah etmiştim. Şimdi önemli olan konu Merkez bankası. Bu tarz oluşan bir e, atakta, bu tarz oluşan beklenmedik ve sert bir atakta bu tavrını devam ettirebilecek mi? Yani önceki cesur tavrını devam ettirecek mi? Daha önceki short pozisyonlarını açtığı dönemlerde yurt dışından çok da büyük bir baskı yoktu. Özellikle son 2 ay için e, konuşmak gerekirse. Ama şu an önemli bir hareketlilik yaşanmakta. Bu bir para harekatı olarak değerlendirilebilir. Merkez Bankası'nın bu noktada short pozisyonlarına hız vermek kaydıyla piyasayı dengelemek için bir çaba gösterecek? Yoksa elinde yüklü miktarda bulunan pozisyonları kapatma cihetine gidecek? Eğer bu pozisyonları kapatma cihetine giderse alım yapması gerekecektir. Alım yapması ise dolar tl'nin ekstra güçlenmesi, ekstra yükselmesi anlamına gelir. Bu yolu tercih edeceğini düşünmüyorum. Merkez Bankası'nın bir şekilde short işlemlerini yapmaya devam ederek piyasayı baskılamak, piyasayı kontrol altında tutmak noktasındaki stratejisini devam ettirebileceğini düşünüyorum. Ancak çok önemli bir gerçek var ki arkadaşlar, Merkez Bankası'nın özellikle Ocak ve de Şubat ayındaki maliyetleri 5.50'ler, 5.60'lar civarında. Yani şu anki kurun e, mevcut olduğu seviyelerde. Bu aşamadan sonra Merkez Bankası eğer dolar TL'yi bu seviyelerde yani 547 5, 50 bölgesinde tutamayacak olursa gittikçe e, short pozisyon açması ve bunları daha yukarı seviyelerden açması durumunda e, artık zarar etme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Hoş bir durum tabii ki Merkez Bankası e, Kasım ve de Aralık vadeli kontratlarını çok ciddi karlılıklarla kapattı. Hani bu e, evrelerde zarar etsen ne olur gibi düşünülebilir ama tablo öyle değil. Merkez Bankası bir şekilde e, attığı adımlarda e, öncelikli amacı para kazanmak olmayabilir, piyasayı dengede tutmak olabilir ama yine de çok bilinçsiz ve de şuursuz bir şekilde yurt dışından esecek olan rüzgarın güçlenmesi durumunda, hızlanması durumunda bu tavrını devam ettirecek mi mi bunu gerçekten dikkatle izlememiz ve de incelememiz gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, e, Yarın daha doğrusu bugün öğlen saatlerinden itibaren akşama kadar e, bir şekilde Twitter'da sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım ve piyasa gelişmelerini aktarmaya gayret göstereceğim. E, ve akşam yine tekrar e, son durum değerlendirmesi olarak da bir çalışma aktarmaya e, çaba göstereceğim. E, arkadaşlar anlık yorum ve analizlerden istifade etmek isterseniz e, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Twitter adresim ethalukcanbert. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu gece son saatlerde olduğu gibi çok hızlı yaşamakta olan gelişmeleri en seri bir şekilde Twitter adresimden aktarabiliyorum ve sorularınıza oradan yanıt verebiliyorum. Bu adresten de anlık yorum ve analizleri takip edebilme imkanımız bulunuyor. Bu vesileyle tekrar günaydın diyorum. Ve özellikle şu hususu da vurgulamak istiyorum ki sert dalgalanmaların olduğu anlarda lütfen işlem yapmaktan çekininiz. 5.47-5.50 aralığına eğer ki dolar tl'nin yerleştiğini ve bu seviyenin artık bir destek olarak algılanmaya başladığını anladığımız anda birkaç saatlik kapanışlar 5.50'nin üzerinde yaşanır ise bu durumda düne kadar kritik görmüş olduğumuz önemli gördüğümüz bu direncin aşıldığını ve 563 ve 588 bölgesine doğru hareketlenmelerin e, teknik olarak mümkün olduğunu da akılda tutmakta yarar bulunuyor. Hoşça kalınız.